Sevgili Türkiye'de 1 milyon kişiyi etkileyen epilepsi yani Sara hastalığında dünya Türk cerrahının ameliyatını konuşuyor. Şimdiye kadar 33 kişiye uygulanan beyin ameliyatıyla epilepsi başarılı şekilde tedavi edildi. Yeditepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Uğur Türe kendi geliştirdiği ameliyatı Kanal Türk Haberi anlat. Epilepsi cerrahisinde dünya onun geliştirdiği ameliyat tekniğini konuşuyor. Profesör Doktor Uğur Türen'in 2 yıl önce geliştirdiği yöntem 33 hastaya başarıyla uygulandı. Bu ameliyat hep buradan yapılır, önden yapılır, şakaktan yapılır. Biz enseden yapıyoruz, farklı bir açıdan bakıyoruz. Hastalar epilepsiden kurtuldu. Epilepsi hastalığı çok yaygın bir hastalık aslında. 100 insandan biri epileptik. Epilepsi halk arasındaki adıyla Sara, Türkiye'de 1 milyon kişiyi etkiliyor. Beyin içinde bulunan sinir hücreleri olağan dışı şekilde aniden boşalıyor. Epilepsi hastası o anda kriz geçiriyor. Halk arasında bilinen epilepsi krizi sırasında kişinin yere düştüğü ağzından köpükler geldiği. Ancak her sara krizi kendini böyle göstermiyor. Bir an bir yere bakabilir birkaç saniye sürebilir bu bakış. O da bir epilepsi nöbetidir. Veya burnunuza kötü bir koku gelebilir kimsenin duymadığı bir koku birkaç saniye. O da bir epilepsi nöbetidir. Onun için e, epilepsi nöbeti çok geniş bir e, yelpazede gerçekleşiyor. Epilepsi tedavisinde ilk tercih ilaç tedavisi. Ancak ilaca rağmen geçmeyen epilepsi nöbetlerinde ameliyat zorunlu hale geliyor. Yeditepe Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Uğur Türeyse kısa bir süre önce yeni bir ameliyat tekniği geliştirdi. Hipokampus dediğimiz anormal bölgenin tamamını almak mümkün. Posteriordan arka kısımdan, ense kısmından girişim yapınca onun tamamını almak mümkün ve e, diğer dokuların tamamını korumak mümkün. Profesör Türe ameliyat üzerinde 10 yıldır çalışıyor, son 2 yıldır da uyguluyor. Başarı oranları ise oldukça yüksek. Bu ameliyatı aslında ben 1997'de planlamıştım ama e, 2008'de e, gerçekleştirdik ve ondan sonra tümörlerle birlikte 33 vakada yaptık. Çok iyi sonuçlarla epilepsi vakaları 13 vaka. 13 kişide uyguladık ve çok çok iyi sonuçlarımız şu an. Ama bu sayıyı çok daha yükseltmek bütün hedefimiz. Çünkü şu an Türkiye'de binlerce kişi bu ameliyat için uygun hasta. Binlerce kişi dolaşıyorlar, nöbet geçiriyorlar. Epilepsi çocuklar arasında da yaygın. Profesör Doktor Uğur Töre bu konuda anne babaları uyarıyor çocuk arada bir ağzını şapırt atıyor, sonra geçiyor bir şey yok diyorlar veya çocuk arada bir gözü dalıyor bir yere bakıyor birkaç saniye sürüyor sonra bir şey yok bunlar normal değil bunları bir nörologla böyle şeylerden şüphelenilirse, özellikle burnuna kötü koku gelmesi özellikle bir yanmış lastik kokusu mesela kimse duymuyor siz duyuyorsunuz bu kokuyu bu çok önemli bir bulgu bu durumlarda nöroloğa başvurmalarını öneririz